Ve Mavi Kadın izleyicileri bugün sizlerle Satürn'den bahsedeceğiz. Son iki buçuk yıldır Satürn kova burcundaydı ve bizi bir, bayağı bir hırpaladı, salladı. Artık ödül zamanı. Mart ayı itibariyle diyecek ki son iki buçuk yıldır seni çok zorladım, çok hırpaladım artık Mart ayı itibariyle sana ödülünü vereceğim. Peki hangi burca, hangi yükselen burca, hangi konuda ödül verecek? Hadi başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar size diyecek ki etrafınızdaki, çevrenizdeki herkesle sizi sınadım. Dostunuz, düşmanınızı birazcık daha görme fırsatı buldunuz. yeni insanlarla tanıştınız belki neyi yapmanız gerektiğini gördünüz hayallerinizle ilgili sizi sınadım şimdi ödül zamanı eğer üstünüze düşenleri yaptıysanız şimdi ödülünüzü alabilirsiniz Mart ayı itibariyle sevgili boğalar ve yükselen boğalar son iki buçuk yıldır satürn sizi kariyer konusunda güzel sınavlardan geçirdi satürn en sevdiği evdir bu arada kariyer evi güzel ödüller de vermiş olabilir ama artık diyecek ki son iki buçuk senenin sonunda Mart ayı itibariyle kariyerinde sana hak ettiğini vermeye hazırım Eğer sen üstüne düşeni yaptıysan sevgili ikizler ve yükselen ikizler sevgili ikizler son son iki yıldır sizi satürn eğitimler konusunda belki yurtdışı ile ilgili planlarınız varsa bu konularda akademik kariyer konusunda oldukça zorladı şimdi size diyecek ki artık ödül zamanı ödülü hazır mısın Eğer yurtdışı ile ilgili işleriniz varsa akademik kariyerle ilgili işleriniz varsa ödülünüzü alabilirsiniz sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler satın size son iki buçuk yıldır vergiler sigortalar krediler konusunda oldukça zorladı belki yatırımlarınız konusunda zorladı sizi dönüşmeye zorladı diyecek ki size Eğer üstüne düşeni yaptıysan şimdi ödül zamanı belki bir sürü sorunu aşma zamanı gibi düşünebilirsiniz sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar sevgili aslanlar son iki buçuk yıldır ilişkiler konusunda başınıza gelmeyen kalmadı muhtemelen zor insanlarla uğraşmak zorunda bıraktı sizi ilişkilerle ilgili belki dediniz ki ben artık üstüme düşeni yapıyorum ve ben ne, nerede hata yaptığımı biliyorum şimdi ödül zamanı o zaman Mart ayı ile beraber size güzel bir ilişki ya da ilişkide bir sağlamlaşma verebilir sevgili başaklar ve yükselen başaklar sevgili başaklar son iki buçuk yıldır satın sizi iş Konusunda günlük hayatınızda rutinleriniz konusunda güzel sınavlara tabi tuttu. Belki yardımcınız gitti, belki iş arkadaşlarınıza zorluklar yaşadınız. Şimdi diyecek ki eğer sen derslerini aldıysan ödül zamanı Mart ayı ile beraber ödülünüz verecek ve gidecek. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler siz son iki buçuk yıldır aşk konusunda, flört konusunda güzel sınandınız Eğer çocuklarınız varsa bu konularla ilgili de zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Satürnün derdi şudur, burada eksik var tamamla senin yanlış yaptığın bir şeyler var. Eğer düzeltesen ben de sana ödülünü vereceğim der. Şimdi artık ödül zamanı. Aşkta da çocuklarla ilgili konularda da ödül zamanı. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler, Satürn sizi son iki buçuk yılda ailenizle ilgili, evinizle ilgili, yaşam alanınızla ilgili zorladı. Belki ev aldınız, onu ödemekte zorlandınız, belki taşınmak zorunda kaldınız, belki ev sahibinizle uğraştınız ya da aileyle ilgili sorunlarla uğraştınız. Üstünüze düşeni yaptıysanız artık Mart ayı itibariyle ödülünüz de gelecek. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, son iki buçuk yılda Satürn sizi arkadaşlıklar, seyahatler, eğitimler, ticaret ticaret yapıyorsanız bu konularda güzel zorladı şimdi diyecek ki eğer sen bu sınavlardan üstüne düşeni yaptıysan bu sınavları geçebildiysen ben seni Mart ayında ödüllendireceğim diyecek Mart ayını bekleyelim bakalım sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar Satürn son iki buçuk yıldır para evinizdeydi para konusunda sınandınız belki gelirlerinizle ilgili zorlandınız belki gelirleriniz azaldı belki gelirlerinizle ilgili ödemeleriniz çoğaldı son iki buçuk yıldır size parayı öğretti Satürn şimdi diyecek ki, eğer öğrendiysen ben de sana ödül vereceğim Mart ayı itibariyle. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar Satürn tam yükseleninizin üzerinden geçti. Bu da hayatın her alanında sizi sınavı demek. Yani her alanda size bazı dersler verdi. Satürn'ün olayı budur. Ders vermektir. Eksik bir şey vardır. Tamamla diyordur. Mart ayına kadar bu sınav devam edecek. Mart ayında da üzerinize düşeni yaptıysanız size ödülünüzü verecek ve gidecek. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Satürn sizi son iki buçuk yıldır içsel anlamda zorladı. Yani duygusal anlamda belki rüyalarınız, belki içgüdüleriniz, belki korkularınızla ilgili Sınandınız. Şimdi diyecek ki sen üzerine düşeni yaptıysan, kendini iyileştirecek, kendine iyi gelecek şeyler yaptıysan ben de sana ödülünü vereceğim diyecek ve yoluna devam edecek. Dediğim gibi Satürn'ün derdi aslında eksik olanı tamamlamaktır. Sınavlara tabi tutar, tamamlayanında ödülünü verir. Son iki buçuk yıllık süreç bitti. Artık Kovadan çıkacak, balık burcuna geçecek. Kovadan çıkarken bize bir ödül bırakacak. Üzerimize düşeni yaptıysak elbette bunlardan bahsettik. Umarım işinize yarayan bir video olur. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.